Merhaba sevgili web tekno takipçilerim. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kargoda unutulduğu iddia edilen bir adet iPhone sipariş ettik. Onun paketini açacağız. Aa. Şimdi arkadaşlar öncelikle kapalı mekandayız. Çok yakın mesafedeyiz. O yüzden maske kurallarına uyuyoruz. Bunu hatırlatalım. Evet. Abi neden maske takıyorsunuz diye zaten sormazsınız diye düşünüyorum. Siz de lütfen gündelik hayatınızda bu duruma ultra seviyede özen gösterin diyelim. Ürün kargoyla geldi. Dışındaki siyah paketi biz kapladık arkadaşlar. Çünkü bazı kafa karışıklıkları oluyor. Hani kargo firmasıyla ürün eşleştirilebiliyor veya farklı durumlar olabiliyor. O nedenle siyah pakette duruyor. Bir önemli ayrıntı daha var Lütfi. Şimdi internette bu işi düzgün yapan yerler var. Sözümüz meclisten dışarı diyelim. Evet. Zaten düzgün yapan yerleri işte fiyat skalasından, sunduğu üründen, işte sunduğu fotoğraflardan falan filan rahatça anlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu tarz profillerde zaten kontak bilgileri de yer alıyor. Şeyi merak ediyorum kardeş. Unutulan kargo firmasıyla mı kargo edildi bize bu ürün? Hayır abi. Yanlış bilmiyorsam hani takipçilerimiz biliyorsa lütfen yorumdan belirtin bizlere. Abi normalde yasal anlamda bu tarz ürünlerin ihalesi oluyor. Gidiyorsun buradan ürününü alıyorsun abi ihale yoluyla. Sonra zaten ürün senin olmuş oluyor. Evet. Muhtemelen bu işi düzgün yapan firmaların izlediği Hoca düzenek bu. Bir de ikinci el ürünlerin satıldığı sitelerde olanlar var. Biz zaten onlardan bir tanesini aldık. Adam Arkadaşlar ihale ile topladı ve satıyor. Çok uzattık abi evet. ama bu bilgilendirmeleri yapmamız gerekiyordu. Şimdi gerçekten bunun içine bir telefon var mı öncelikle? Dışı zaten bizim ofisteydi. Onu şey yapmaya gerekiyor. Derden faks etmeye gerekiyor. Şunu kimseye çaktırmadan aç. Hiç çaktırma, norenkten. Ha, şunu bir şey yap lan. Bana niye atıyorsun oğlum? <gülüyor> Allah Allah. sen <gülüyor> kimyasal atık. <gülüyor> Can buyur. Oğlum bu çok keskin değil. Çok keskin Çok keskinin. Aa Özge sağ olsun bize mantıklı bir şey getirdi abi. <gülüyor> Aa gerçekten iPhone 8 Plus çıktı lan. Aa bunun sim kart şeyi yok. Arkadaşlar bir şey diyeceğim yanlış <gülüyor> anlamayın paketin içinden hakikaten bir 8 Plus çıktı kaçı aldık 800 liraya aldık. Lira. Fakat şimdi burada şöyle bir durum var bu telefon açılacak mı bir önce bir onu kontrol edelim. Aha. Aha, geldi lan. Bu soru bana niye hep mantıksız geliyor abi? Ya adam belki Almanya'da yaşıyor. Türkçe evet, evet, kullanacak evet, evet, telefonu. Evet. Şimdi etkinleştirme ekranına geldik. Bence telefon bize burada sürpriz yapacak. Ananana. Ee. Yaz işte onu. Ne Al yazayım? Ya. Ağlı mail kim? A. nokta nokta nokta yaz <gülüyor> bakalım ne olacak? Belki maili öyle adamın. Ananana. Sen de yapsana. <gülüyor> Arkadaşlar, evet telefonu 800 liraya aldık. Çalışıyor gibi gözüküyor. Yani şu an wi fiye bağlandı. Mesela kamerası çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bilmiyorum. Bir fikrimiz yok Aynen. açamıyoruz şu anda telefonu. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı arkadaşlar. Bu telefon daha önce birisi tarafından iCloud'ı etkinleştirilmiş fakat kapatılmamış. Tamam içinden gerçekten bir iPhone 8 çıktı mı? Çıktı. Tamam güzel. Home tuşu çalışıyor mu? Çalışıyor gözüküyor. Süper her şey harika. Taç evet. ailesi çalışıyor mudur onu bilemeyiz. Ama buradaki sorun ne abi sence? Telefonu açamıyoruz oğlum. Telefonu daha... açamamaktan öte bir sorunumuz daha var. Nedir abi kaç kart şeyi yok. Oğlum bir sorun daha var. Koronavirüs. <gülüyor> <gülüyor> Başka? öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi esas sorun ne olabilir? Bak şimdi gittin, abi dedi gel dedi bende 800 lira, iPhone 8 Plus var dedi. Evet. Gittin bu telefonu aldın, de şarj ettin bilmem ne etkinleştirme kilitinde bir başkasının maili var. Buradaki sorun ne olabilir? Bu telefon çalıntı olabilir. Şimdi buradaki sorun şu arkadaşlar. Bir, bu telefon çalıntı olabilir. İki, hiç hayatınızda alakası olmayan, yasa dışı bir işe karışmış bir durumda kullanılmış olabilir. Evet. Zaten olayın risk teşkil eden tarafı bu. Şimdi biz geçen bir videomuzda bunu çekmiştik. İşte demiştiniz ki bize, Etkinleştirmek kildini kırıyorlar abi, kırıyorlar abi demiştiniz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, bunun merdiven altı yerlerde kırabildiğini sizden duyduk, deneyimlemedik bizim bildiğimiz kadarıyla. iCloud eğer girilirse bu iPhone iptal oluyor yani çıkış yapılması lazım. Fakat burada şöyle bir durum var, çağdaşın dediği gibi riskler çok büyük arkadaşlar. Daha önce başıma da benim böyle bir olay geldi, belki bilenler bile vardır içinizden. Bir inceleme için olabilir, bir ürün üzerinde benim parmak izim kalmış, ofise gidip gelen bir ürün, bunu kanıtladık. Daha sonra bu ürün o kişinin evinden çalınmış artık arkadaşlar ve benim de o ürünün üzerinde parmak hırsız ilan etkilen, söz <gülüyor> O ürünün üzerinde parmak izim olduğu için gittik karakola ifade falan filan verdik arkadaşlar. Tabii ki de bizimle alakası olmadı ortaya çıktı falan filan ama sonuçta orada bir canım sıkıldı yani. Aynen. Bu tarz ürünler niye satılıyor olabilir? Ya yani şimdi arkadaşlar yedek parça ihtiyacınız varsa bu bu bayklot meselesine dikkat etmeniz lazım. Ama mesela senin iPhone 8 Plus'ın vardır. Ekranına ihtiyacın vardır. Piline Aynen. ihtiyacın vardır ya da kamerası lazımdır. touch aydisi falan filan vursat her şey lazım Aynen, olabilir yani. Apple size 7.000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira fiyat vermiştir. Hani böyle bir şeyin çalışmayanı güvenilir bir yerden satın alıp yedek parça olarak bizce kullanabilirsiniz. Tabii. Fakat şu durumda bu telefonun, ben buna mail falan girmem açıkça söyleyeyim. Zaten giremez. Aynen zaten giremeyiz, kabul etmez. Aslında onu da bir göstermek isterim sizlere. Parolanızı sıfırlayın yeah. Ya işte anlattığımız hikaye İlla yani. bu gerçek sahibinin gelip de bu şifreyi bu telefonda girmesi lazım. Bana soracak olursanız daha fazla uzatlanın bir alemi yok. Sizlerden gelen bir mail üzerine bizde aa böyle bir şey çıkmış bunun bir deneyelim diye böyle bir içerik çekmeye Aslında karar verdik. var, hiçbir fikrim yok şu an. Hani bu içerikte arkadaşlar sizlere bu meselenin güvenlik yönlerini aktarabildiysek ne mutlu bize. O zaman bizim için içerik başarılı bir içerik olmuş olur diyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de daha önce böyle bir tecrübeniz olduysa vesaire onu da yorumlarda paylaşın ki hani herkesin en azından üç aşağı beş yukarı fikri olsun diyelim arkadaşlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bir video öneriniz varsa onu da yorumlar bölümünden atabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.